Bugün 13 Aralık 2021 Pazartesi. Ay günündeyiz Koç burcunda ilerleyen ay güne meraklı ve hevesli enerjiler veriyor. Enerji ve motivasyonumuz bugün güçlenebilir. İş ve özel ilişkilerimizde daha girişken ve sabırsız davranabiliriz. Kişisel inisiyatif almamız, hırs ve dürtülerle hareket etmemiz mümkün. Bugün kişisel gezegenlerimiz Mars ve Merkür burç değiştireceğinden önemli enerji değişimleri de gözlenebilir. Mars Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçecek. Mars 24 Ocağı kadar Yay Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde yeni deneyimlere ve girişimlere daha cesur ve hevesli yaklaşabilir, risk alabiliriz. Enerjimizi spor, gezi, seyahat, kültürel ve hukuksal alanlara daha fazla yönlendirebiliriz. Akşam saatlerinde ise Merkür yay burcundan ayrılıp oğlak burcuna geçecek Merkür 2 caağı kadar oğlak burcunda ilerleyecek Bu dönemde geleceğimizi daha fazla düşünebilir plan yapabilir iş kariyer ve maddi konularda pratik ve sağduyulu kararlar verebiliriz Koç burcundaki ay gece saatlerinde yay burcundaki güneşli üçgen görünümde olacak Neşeli ve iyimser hissedebileceğimiz gece saatlerinde kişisel girişimler ve özel ilişkilerde daha cesur ve sabırsız davranışlar gösterebiliriz.